Merhabalar arkadaşlar tekrardan kanalı bir videoma hoş geldiniz bu videomda zaten başlıktan da anladığınız üzere bugün kuşlarımız için birkaç tane farklı oyuncak yapacağız hepsi çok kolay malzemelerden merak etmeyin ve size e, bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar e, bu bu aslında videoyu yapma sebebim benim sultan puanım lokum e, maalesef ki e, kafesine bir oyuncak konuluyor İlk başta çok oynuyor ve çok seviyor. Ama birkaç hafta sonra görüyoruz ki oyuncaktan bezmiş artık yeni oyuncak istiyor. Ben de devamlı oyuncak almak yerine ee, şey, kendim yapıyorum. O yüzden kanalımda bir sürü bu videolardan bulabilirsiniz. Zaten şu kartlar burada veya burada. <gülüyor> Yukarıda e, iki kısımda onları da bulabilirsiniz. Diğer o videoları. Hem kuşlara park alanı gibi bir şey de yapmıştık. Onu da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi size de bir haber vermek istiyorum ki zaten biliyorsunuzdur çoğu hayvan bu mevsimde kuşlar dahil tüy döküm zamanına girdi ve tabi ki lokum da girdi ve çok tüy döküyor hatta göstereyim bir tanesini buraya tüy düşmüş ya yani böyle böyle tüy döküyor hatta böyle minikler de var yani devamlı tüy döküyor arkadaşlar ve lokum Toplam 6 tane kuyruğunu düşürdü arkadaşlar. 6 tane kuyruğunu kaybetti. Toplam lokumun 10-11 tane kuyruğu var. Yani az kaldı bütün kuyrukların bitmesine. Bu arada muhabbet kuşu besliyorsanız şaşırmayın. Muhabbet kuşlarının 1 ya da 2 tane kuyruğu oluyor genelde. Ve e, o kuyrukları tam olarak göremiyorsunuz. Çok yapışmış gösteriyor. Ama sultan puanlarında ya şu kanat kısmındaki tüylerini tararken... E, Kuyruğunu biraz açıyor yelpaze gibi. Ya da eğer kuşunuz bir yere konmak yerine perdeye konuyorsa o zaman açmakta. Ya da dengesini kaybettiğinde falan da açabiliyor. İşte lokumda 6 tane kuyruğunu kaybetti. O kadar tatlı ki böyle sabah uyanıyorum arkadaşlar. Kafesinin altında bir iki tane böyle düşmüş kuyruk görüyorum. Ya da böyle uçarken bir bakıyorum yere kuyruk düşmüş. Böyle belli belirsiz oluyor genelde. Tamam çok oyalandım çok oyalandık diyelim. Ve şimdi videomuza geçelim. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar ben aynı yeri görüyorsunuz. bu sefer böyle bir çekmeye karar verdim. çekiyorum bu sefer. ihtiyacımız olan Yani siz istediğiniz bir numara... <gülüyor> <gülüyor> bu perde bazı yerlerde bunu kullanacak. Bazı yerlerde kullanacağız. İkinci malzememiz tabii ki de makas. Eee bütün malzememiz olması<html>boncuklarımız. Bu arkadaşlar elinizde varsa biz birkaç tane oyuncak yapacağımız için hepsinin e, malzemelerini <gülüyor> ben de buradayım. Hepsinin malzemelerini söylüyorum ben ama hepsi olmak zorunda değil. Öyle söyleyeyim size. Ama tek tek göstereceğim bir adet. Böyle arkadaşlar çay karıştırma tuzla lazım. Ee, kaç tane oldu şu Ben 3 tane kullanacağım. İsterdiğiniz bir tane varsa da kullanabilirsiniz. Ama önemli değil. Eğer bir yoksa tam kapağına yani, var. ama. Önde var en evet, azından anlamı bilirsiniz. Ve onun üstünde bir ballı çubuk pengueninin içi diye yani. Bu da bana geldi. Değil mi? O da el ele dolaşacak. Yani bunlar hakkında diktir. O şu ikisinde çıkan güzel de çok güzel oyuncaklar olacak. Şimdi hemen birinci oyuncağımız. Tabii birinci olan benim en yani, yani en sevdiklerimden biri diyebilirim. Çok klasik bir şey. Ama. Çok ilginç bir oyuncak olacak. Hemen başlayalım. Arkadaşlar benim bir oyuncakım bu. Ee, şimdi ben bunu sizinle birlikte yapmayacağım. Çünkü arkadaşlar bu çok klasik sadece anlatacağım nasıl yapıldığını Çünkü de çok sıkmak istemiyorum. Bir ip vardı arkadaşlar. Buna böyle terkli oyuncaklar <gülüyor> da Lazım olacak. Şimdi hem bu hem de beni hem de bu misine lazım. Evet arkadaşlar tane en olmazsa 2 tane ya da bir tane kullanabilirsiniz ama ben üç tane yapacağım. tane çay karıştırıcı çubuğu Ve sonra ne yapacağız? da makasla var. Şimdi o zaman hemen. her oyuncağın yapımını step step gösteriyorum yani adım adım birinci step'e başlayalım birinci step için gereken malzemelerimiz üç tane çay kaşığı tubu matas ve nisina şimdi nisina ben başlarsam çok rahat olacağız şimdi hemen başlayalım bu çay kaşığı tubu ile ters yapmayı okuyorum yani şu şekilde size da göstereyim daha yakından böyle Böyle. Bu şekilde bir H şekli yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz ki ilk soracağımız şey şu olur tahminim. Bu e, H şeklini nasıl tutturacağız? O da çok kolay. Onu da gösterelim. Şimdi bu misinamızı alıyoruz arkadaşlar. Hatta ben oradan bir ışık daha yapayım. Daha rahat görün. Evet arkadaşlar bir ışık Şimdi hemen başlayalım. İlk olarak şu misinamızı alıyoruz. Ve bir, bir tarafını şu şekilde Böyle bu şekilde tutuyoruz. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey ise bir tanesinde şöyle bir şekilde et, Bu şekilde kesiyorum ve bu şekilde bitiriyorum ve böyle. Bir Doğru. Şimdi size bunu nasıl gösterebilirim? Şöyle gösterebilirim. Gelin siz birazcık daha böyle. Sizi biraz daha yukarıdan çekelim. Arkadaşlar siz misinali çok iyi gözükmediği için şu iple bir daha göstereceğim. Şimdi şöyle aldık bunu. Şu şekilde yaptık. Ve şöyle ipimizi buradan alıyoruz. Böyle arkadan buraya getiriyoruz. Ve şimdi de arkadan buraya yapıp ters tarafa doğru yapacağım. Böyle iki tur. Şöyle, Şöyle göstereyim. Buradan böyle böyle. Yani bu şekilde buraları sarıyoruz. Her iki tarafına da sinale yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz. Üzere... Yani bir bağladığım kısımda bu tarafı da uzattım yani bağladığım bir kısım bu şekilde diğer kısım bu şekilde aşağı doğru sarkıyor bu tarafı da yapacağım ama bu tarafı göstereyim istedim size hem ilginç bir bağlama tekniği göstereceğim hem de ince bir kordon bu kısım için bir zil kullanacağım ve boncuklar kullanacağım Şimdi arkadaşlar boncuklardan seçiyorum. Ee, bunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu. İşte buradan alacağız. Genel olarak söyleyeyim. Bu harflerden de kullanacağım. Bunlar küplü. Çok seviyorum burada. Şimdi arkadaşlar buraya yavaş yavaş diziyorum. Ee, böyle renk uyumuna da biraz dikkat ediyorum. Yoksa kafeste kötü gözükebiliyor biraz. O yüzden siz de dikkat edin. Sonra biraz böyle küplerden koyacağım. 2-3 tane de. Arkadaşlar böyle yavaş yavaş yapıyorum. Böyle her renkten olmasına dikkat ediyorum. Çok koyu renkler kullanmayın. Hem açık hem de koyu renklerin kullanılmasına dikkat edin. Biraz daha döküyorum. Bu şekilde. Aa, hatta isterseniz şöyle bir şey yapalım. Buradaki kullanmayalım. Arkadaşlar buraya sadece boncuk evet. Hatta burada kalpli boncuklardan da koyalım. Şöyle kalpli boncuklarımız. Şöyle bir kalpli boncuğumuz var. Bunu da sonuna koyalım. Daha doğrusu tam ortasına Burada çok iyi bir şey yok. Şimdi arkadaşlar tam 7 tane boncuk dizdim Ve buraya şu mavi kalp yerleştirelim Sonra bundan sonra 7 tane daha boncuk dizeceğim bu 7 olmak zor değil bu arada ipin uzunluğuna göre değişiyor ama benim toplam 15 tane boncuğum olacak arkadaşlar benim boncuklarım neyse hepsi plastik değil ee, şöyle ahşap boyunu gibiler Tabii şimdi kamerada çok anlayamazsınız ama böyle ahşap gibiler yaniğimiz kadarıyla. Ve söyleminik boncuklar oluyor açıkçası. O yüzden ben kullanmayacağım. Eee misnada dar kolay oluyor ama yine de zor oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi bu boncu koyduktan sonra altına 7 tane daha boncuk veriyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi son olarak zilimi geçiriyorum. ve şimdi burada size ilginç bir bağlama tekniği normalde ne yaparız bu sorunla yanmışlığa bir yaparız ama bu çok zor oluyor ve kuşu açabiliyor o yüzden arkadaşlar şöyle yapacağız bu şekilde Buna, zilin Z, bu zilin arasına yüzeyden dolduruyor ve bu zilin arkasını dolduruyoruz böyle düğüm atmış oluyorum. İnşallah anlamışsınızdır. Çünkü biraz zor anlatması. Yani misineyle de bu boncuklarda ni normalde üst üste 566 tane bir atıyoruz diye. Bunu da sadece 1 ya da tutmazsa tane atıyoruz ve tamamdır. Şunlar arkadaşlar her şekli yapacağız demiştik. Bu tarafı tamamlandı. Tabii ki de bunu böyle bu şekilde kafesli açtım. Şimdi diğer tarafını e, diğer taraf Arkadaşlar şu an gerçekten yok. Heh, <gülüyor> Şimdi bunu buraya bağlayacağım. Ben. Yani şu şekilde olacak. Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar buraya da bağladım şekilde. Tam bir her şeklimiz oluştu. Şimdi arkadaşlar buraya ben sadece küp dizi Sil eklemek istiyorum. Çünkü lokum böyle ses çıkaran e, şeyler gerçekten çok seviyor. Genelde kuşlar çok sever. Şöyle ortalama küp alıyorum. Ve yine ortaya bir tane kalp eklemek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle gösterarı alıyorum. Genel olarak 8, 9, 12, 3, 14. burada arkadaşlar son 14 tane küp var. Ama boncuklar küplere göre daha büyük olduğu için bu 14 tanesi belki biraz az gelebilir. O yüzden ben 2-3 tane daha almak istiyorum. 4 tane daha alacağım ve aldım arkadaşlar. Yani burada toplam 18 tane. bu Ne bu Eee İnternete görsünüzde bazı sorunlar da. Başlatmalarla da, saatleri de tıpkı da sima anneler. Lokomunu yapmıyordu ama içgüdüsel olarak böyle bazen oyun bir ayağı böyle bir havaya kaldırıp tut tut O sonra geri indiriyordu ayağını. Ve arkadaşlar geçen gün ilk defa eee tünek üstünde dururken bir anda bir anda kaldırıp tuttu. İlk defa ben bir eğitim Neden deli biliyorlar peki? Direkt oyuncak devamlı ağzlarında Bunu istemiyor ve kendi kendilerine bunu bir çağrı bulmuyorlar Gerçekten çok ilginç hallukuma bekliyor toplam ve biraz daha büyüğü bu Böyle bir deli yapar falan? Böyle. O milmişsin ama çok güzel yapıyor. Eline bir oyuncak verdim, daha başladı. Bu çok iyi bu konuda. Yani düşürmüyor para böyle ısıracak hissi arkadaşlar Bunu bu şekilde kafesine asacağız. Şöyle üstten üstten şu şekilde gözükecek gibi düşünün. Şöyle bunu ayarlayalım. Bu arada bunları ayarlayabilirsiniz. Yani şu ortadaki çubuğu böyle veya aşağı yukarı yapabilirsiniz. Böyle böyle. Yani tam ortalayacağım ben şimdi. Tam ortada olmasını istiyorum çünkü. Yani tam orta Gibi evet. arkadaşlar Bence lukum boyunca çok sevecek Severse yine böyle farklı şekillerini yapabiliriz Ve siz arkadaşlar şu kenarlarda daha çok ekleyebilirsiniz Ben dediğim gibi lukum severse zaten ekleyeceğim Şimdi o zaman diğer oyuncağımıza geçelim Bu arada arkadaşlar şimdi eklemek istedim ki Bu oyuncağın kafası asarken ben şu ipi kullanacağım Tam bu ortasına dengeli olması açısından Buradan bakacağım yani Böyle diğer oyuncağımıza geçelim Şimdiki oyuncağımız arkadaşlar. Bu e, bağlı çubuk Kraken iç kısmı. Bu ip gerekiyor. Misina ben kullanmayacağım. Bununla çok daha güzel olacak. Ve isterseniz boncuklar gerekiyor ama bu sefer boncuklar daha minik boncuklar olursa daha rahat olacaktır. Ben daha çok minik boncukları kullanacağım. Ya bilmem belki büyük boncuklardan da biraz kullanıyorum ama bilemiyorum yani nasıl olacak bilmem. Şimdi arkadaşlar bu ipimiz birazcık karışmış. Bunu biraz açalım. Ve şuradan bir dakika şunu bir ayarlayayım. Arkadaşlar evet. açtım. Şimdi evet. buradan tam da buradan hafifçe bunu sarıyorum. Çok az. Şimdi buraya kadar geldi. Şurcunu bağlayacağız. Ve buraya arkadaşlar açıldı biraz. <gülüyor> şöyle bir dakika daha doğrusu şöyle göstereyim size. Şu ucunu yani su sahtang kısmı bu şekilde buraya yapıştıracağız ve üstüne sararken zaten onda arada kaynayacak. Şimdi arkadaşlar şu kısma ee, şöyle bir boncuk geçireceğiz. Daha doğrusu şunu çıkartıp da yapabilirsiniz. şimdi buradan bir boncuk alalım. Ama bu minik boncuk bu ipten geçmiyor. O yüzden büyük boncuk kullanacağım öyle istediğiniz böyle um, iki böyle üç dört tane boncuk koyalım. Bir küp koyalım. Aha, bu arada şey lokumun L's denk geldi. Küpün üstüne harfler yazıyor. adımında da M'sini koyalım. Melisa'nın M'si. Dur araya bir tane boncuk koyalım. Araya da şu boncuk koyalım. Toplam ben beş tane boncuk dizicim dizeceğim siz daha fazla da koyabilirsiniz ama ben beş tane dizeceğim isterseniz dört tane de kullanabilirsiniz hızın bağlı çubuğunuzun boyutuna göre de değişebilir bu arada makasla ucunu biraz kestim çok dağıldığı e, için yani bu boncuk işi bu arada zorunlu değil arkadaşlar bu boncuk hiç de kullanmayabilirsiniz ama ben böyle kullanıcı lokumu daha çok seviyorum ve daha hoş durduğumu düşünüyorum. O yüzden kullandım. Toplam burada 5 tane boncuğumuz var böyle. Çok, çok tatlı durdu bence. Bunların arasını tabii ki de açacağız birazcık ama kapalı da yapabilirsiniz tabii ki. Ama ben birazcık açacağım. Şimdi aynı biraz önce gösterdiğim gibi sarmaya başlıyoruz tekrardan. O boncukların nereye geleceğini biz kendimiz karar vereceğiz. Şimdi şurada şu gördüğünüz sıkıntılı yerler var. Ben oralara denk getireceğim birazcık galiba. Öyle aklıma geldi. Şimdi tam buraya geldim koyacağım bunu Böyle koyuyorum. Ve normal sarma işlemine dümdüz devam ediyorum. Devam ediyorum sarmaya. Bu şekilde. Böyle gözüküyor. Ben Bu Buraya getiriyoruz ve ikinci evet, veriyorum. ve üçüncü boncuğu getiriyoruz. Ve ne dedi? İşte. Ve sırada üçüncü boncuk var. Evet. Bu потом стар, сызы, земени. Ve son sıra boncuğumuz bu da bunu da buraya koyuyoruz ve devam ediyoruz şimdi arkadaşlar çubuğumuzun sonu geldi ne yapacağız Burada da şöyle bir yöntem uygulayacağız arkadaşlar. Bunu sardım bir kere daha. Şöyle biraz e, fazladan şöyle yaptım. Ve buradan biraz aralık bırakıp şu kadar e, kestim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Açılmış birazcık. Şimdi buraya getirdim. Birazcık fazladan geçirdim. Ve şuradan bildiğimiz gibi. Vesaire gibi şeyleri kullanmayı çok sevmiyorum ve önermiyorum çünkü kuşlarınız için zararlı. Yani yutkun sürece falan zarar eee Zararlı olabiliyor yani. Kuşlarınız için gerçekten kötü olabilir. Ve düğümünü de attım. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir oyuncak yaptık bence. Hem de bağlı çubuğun asma yeri olduğu için. Asması da çok kolay olacak. Ve bir videonun daha sonra.